Herkese merhaba. Her hafta evlerinize konuk oluyoruz ve şanslı takipçilerimden bir tanesinin evine yeniliyoruz. Bu hafta Şevval'in evindeyiz. Evet. Şevval de geçen haftaki programdaki gibi annesine sürpriz yapacak. Bu aralar böyle gençler geri dönüşme çok meraklı. Ee, onlar da hevesliler. Evlerini yeniliyorlar. Evet. evet Şevval nasıl geldi aklına başvurmak nereden aklına geldi? Ee, annem genelde e, bu şekilde ahşap boyamalara vesaire çok sevdiği için Hı -hı. ben de elimizdeki olanları değerlendirmek adına böyle bir şey yapmak Hı -hı. istedim. Teşekkür ediyorum Tarcan ablasana da şimdi de bu şekilde. Ee, şimdi ben e, Şevvallerin evine daha önce geldim. E, arkada gördüğünüz beyaz bir konsol var. Bu konsolu ben dönüştürdüm. Hep diyorsunuz ki Tancan'ın mobilyaları çok güzel boyuyorsunuz bütün programda. Ama verniği göstermiyorsunuz. Evet, bu programın sonunda bu mobilyanın üzerinde vernik uygulamasını göstereceğim size. Bu arada diyorsunuz ki Tancan'ın içleri de boyuyor musunuz? Hemen Şevvancım gösterelim içler nasıl olmuş. <gülüyor> çok güzel değil mi? Sadece mobilyanın dışını değil, içini de boyayabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı bir şey. Üzerinde doku çalışması yaptık. Bu dokuları geçen haftaki programımızı izleyenler bilir. Bu dokuların benzerini duvarda uygulamıştık. Duvarda uyguladığımız çalışmanın aynısını bir benzerini bu konsolun üzerinde uyguladık. Belki diyebilirsiniz ki biz bununla ilgili bir istiyoruz, bir bölüm istiyoruz diyebilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? BekoTrend ve TGRT Haber Instagram hesaplarının DM'sinden Tancan Hanım benim evime gelebilir misiniz, mobilyalarımı yenileyebilir misiniz diyebilirsiniz. Oradan eski mobilyalarınızın fotoğraflarını gönderebilirsiniz. Ben de şartlar eğer uygun ise sizi seçebilirim. Şimdi başlayalım mı Şevval? Evet başlayalım. Evet, şimdi bu sefer diğer bölümlerden çok farklı, çok farklı bir teknik göstereceğim. Yine her zamanki gibi diyorum ki, kalem, kağıt alınsın, not alın, sonra unutuyorsunuz. Diyorsunuz ki, neydi, neydi, neydi unutmamak için başlıyoruz. Bu boyarken aklımıza hep şu soru geliyor. Acaba hangi renge boyamalım Dekorasyonlar çok basit bir kullanım var. %60, %30, %10. Yani %60 evin genelinde olan renk, %30 biraz daha az, %10 ise evde patlatacağımız renk. Bu patlatacağımız renkler, yani ön plana çıkaracağımız renkler kırmızı olabilir, yeşil olabilir. Yani daha ana renkler, işte sarı olabilir turuncu olabilir, sıcak renkten ya da tam tersi e, her ne kadar uzmanlar bunu renk olarak kabul etmiyorsa da siyah olabilir. Mesela bir obje, tek bir objemiz siyah ya da tek bir ünitemiz kırmızı olabilir. Bugünkü uygulamamızda ben biraz daha böyle içimizi ısıtacak, böyle sıcak, canlı bir kırmızı renge bulmayacağım. Ama öyle bir mobilya yapacağız ki, mobilyaya yapıldığında yani gördüğünüz tablo, sanki bu çok eskilerden kalmış, çok ahşap mı? Yoksa böyle bu eskiden demir miydi? Oksitlenmiş miydi? Bazı yerlere işte küflenmiş miydi diye böyle aklımızda son işaretleri olan, yaşanmışlık hissi veren bir mobilya olacak. Şimdi boyamaya başlıyoruz. Nasıl şey Evet inşallah? Şimdi ben demiştim ki alttan böyle biraz oksitlenmiş renkler göreceğiz. O oksitlenmiş renkleri göstermek için önce alt zemininde bazı bölümlerde kahve bazı bölümlerde terakota, bazı bölümlerde de yeşil tonlarını kullanacağız. Yani kullandığımız renkler koyu kahve, terakota ve küf yeşili. Ama bu küf yeşili eskitme pudrası, terakota akrilik boya boyu kameraya ilgili de gibi top store face Yani mobilyalar boyanırken mutlaka akrik boya olmalı ama bu boyayı alırken şu soruyu aldığınız yere bununla mobilya boyanıyor mu? Çünkü resim de akrik boyalarla boyanıyor ama o resim boyalarına mobilya boyanmıyorlar bize. Bu önemli bir ayrıntı. Şimdi başlayalım. Şimdi ee, şey var, bu mobilyamızın kenar köşe kısımlarını açacağız ya biz. Evet. O yüzden o kenar köşe kısımlarını bazı bölümlerine böyle fırçayı alıyoruz. Şöyle, Hı -hı. E, şu şekilde darbeler, yani bu şekilde sürerek de olabilir. E, böyle de boyayabiliriz. Yani hepsi mümkün. Böyle rastgele boyuyoruz, çok özenmeden. Şöyle, oralarda bazı bölümlerde kahverengi yapıyoruz. Önce bunu bir yapalım. Birce önce bir mobilyamızın belirli bölümleri böyle kahverengi yapalım şevap. Her yere değil ama bazı bölümleri, bir kahve rengileştirelim. Bazı bölümleri de o kahve rengi aklımızın dışında kalan bölümleri de terakota yapacağız. Sen hani kenar köşe kısmı daha koyun, kahve rengi oluyor, ee, bir derece bölümler de hafif daha açık oluyor ya. Şöyle göstereyim, bazı bölümlerde de onlar olacak. Mesela kahveye yakın olan bölümlerde şu terakotaya girebiliriz. Şimdi diyorsunuzdur ki, ''Tacı ne yapıyorsun? O bile berbat ettiniz.'' <gülüyor> <gülüyor> bu da böyle karışık kuruşuk boyadınız. Boyalı bir şey var. Evet. evet. Bu eski renklerin güzelliği bu zaten. Evet. Ben, ben devam ediyorum. Edelim. Evet, devam edelim. Nereden renk görünmesini istiyorsanız, o bölümlere o renk boya uyguluyoruz. Her kenar köşe kısımlarından al kahve tonlar görüntüsünü istiyorum. Çok araların yanı yansıtma olsun. Fark etmez. Yani rastgele. Tamam. Sonra zaten o jeli süreceğiz. O ara bölümlerden o jeli, jeli çıkartacağız. Şöyle bu nar köşe kısımları angelingi değiştiriyorum. E, bazı bölümlere şöyle terakota uyguluyorum. Bu bazı bölümlere terakota uyguladığımın bazı bölümlerine kahverengi sürüyorum. Böyle, bu belirli bölümlere de yapacağım. Nelerden, hangi rengin görüntüsünü istiyorsanız o bölümleri, o renge boyayın. Çünkü burada amaç altta, alt bölümden o renkler görünecek Evet, korkmayalım. Elimizi korkak karıştırmayalım. Yanlış yapmaktan korkmayın Çünkü aslında bu işin tamamen yüz doğumsu diye bir şey yok. Çünkü Evdeki mobilyalarınızı yenilediğinizde, o mobilyanın bir eşi ve benzeri yok. Sadece bu size özel ve sizin evinize özel mobilyalar oluyor. Bu kenar köşe kısımlarını kahverengi, telekota ve yeşil tonlarıyla degrede geçişli boyuyoruz. Degrade geçişli demek, bazı bölümleri kahverengi, bazı bölümleri terekota ama renkler iç içe geçmiş şekilde boyanıyor ki onu maskeleme jeli dediğimiz bir jel var. Kenarlara sürdüğümüzde alttan bu renkleri göreceğiz. Üstte de kırmızı renk göreceğiz. Altta görmesini görmemizi istediğimiz renkleri İlk önce o bölüme boyuyoruz. Yani hani şu kahve rengi alttan çıkmasını istediğimiz renk. Siz diyebilirsiniz ki ben alttan gri çıkmasını istiyorum. Ben alttan beyaz çıkmasını istiyorum. Ben alttan sarı renk çıkmasını istiyorum diyorsanız o zaman önce alt zemini o istediğiniz, hayal ettiğiniz renge boyamanız gerekiyor. Ama komple tüm zemini boyamanıza gerek yok. Hangi bölümlerden kenar, köşe, kıyı kısımlarından çıkacağı için sadece o bölümleri boyuyoruz. Bütün bölümleri değil, bazı bölümlere de böyle terakota girişim var. Canım. Böyle biraz daha böyle acı kahveler oluyor ya, mesela terakota ile kahverengi geçiştir. Ay ee, Şevan'cım, sen hangi renkleri seviyorsun genelde? Tercan abla, ben genelde daha canlı renkleri seviyorum. Largivert, sarı, yeşil, hı hı. daha çok korkular renkleri seviyorum sanırım. <gülüyor> Ya o korkulan da değil de yani cesaret edemiyorlar, hani evet dışarıdan bakıyorlar, renkli çok güzel ama ben bunu evime yaparsam acaba çok göz yarar mı diye düşünüyorlar. Ama bence artık hanımlarımız daha cesurlar bu konuda, evet. daha cesur kullanıyorlar renkleri, daha özgürce kullanıyorlar. Mobilyalarını kendi boyamanın, kendimizin boyamamızın güzel tarafı şu, Diyelim ki rengini boyadık, beğenmedik, sıkıldık, başka bir renge daha dönüştürebilirsiniz. Bu soruyu çok soruyorlar şey var bana. Mesela ben mobilyamı boyadım, işte bir sene sonra sıkıldım, başka bir renge dönüştürebilir miyim? Evet, dönüştürebilirsiniz. Hafif bir zımpara yaparsınız mobilyanızı sünger zımparayla. Sonra tekrar dilediğiniz renge boyayabilirsiniz. Zaten kendiniz boyadığınız için... E, mobilyalarınızı daha ince katlar halinde boyuyorsunuz. Hani biz e, kompresör denilen o bir e, bu boyayı atan bir cihaz var ya, onunla boyamıyoruz. Elle boyuyoruz, ruloyla boyuyoruz ya da fırçayla boyuyoruz. Dolayısıyla daha az boya ve daha ince katlar halinde boyanıyor. Kendi mobilyanı, kendi boyamanın güzel tarafı da şu, <gülüyor> diyelim ki üzerine bir şey düştü, çok e, büyük bir hasar oluştu mobilyada. İşte biz bunu ne yapacağız? Kendimiz tamir edebiliriz. Kendiniz boyadığınız için mobilyanızı yine kendiniz tamir edebiliyorsunuz. Çünkü hangi rengi kullandığınızı biliyorsunuz, nasıl boyadığınızı biliyorsunuz. Sen daha önce boyadın mı hiç mobilya? Daha öncesinde konsolu boyadık. Evet. Şimdi herhangi bir deneyimim olmadı. Ama sen de mesela odam, senin odanı ben gördüm böyle. Şevvalin odası mürdüm böyle. Daha İskandinav tarzı evet. seviyor. Ama hem İskandinav tarz hem de renk seviyor ya. ama bu hem de değil. Biz ona genelde dekorasyona eklektik diyoruz. Yani birçok tarzı içinde barındıran aslında uyumsuzluk içerisindeki uyumu seviyor o şey var değil evet. mi? Çünkü dekorasyonda da aslında küçük bir matematik var. Yani onu çok büyük bir matematik diyemem ama küçük bir matematik var. Yani belirli oranlarda, belirli renkleri kullandığınız zaman hem güzel bir bütünlük sağlıyor hem de uyum sağlıyor. Ama ben İskandinav tarzı seviyorum dediğinizde işte akla daha çok böyle beyaz tarzda, krem tarzda beş tonlarında mobilyalar aklımıza geliyor. İşte belirli bölümlere böyle terakota, belirli bölümlere kahverengi geçtik. Onlar böyle alttan açıldığında çok güzel tonlar oluşturacak. Özellikle bu terakota rengi ile kahverengi birleşince inanılmaz güzel böyle oksitlenmiş ee, bir renk ortaya çıkıyor. Onun için ben bu terakotayı seviyorum hafiften kullanmayı. Ara ara da sürüyoruz. Neresini istiyorsak bu kadar çok yoğun sürdüğünüz hepsini mi açacaksınız diyebilirsiniz. Değil. Onlar rastgele açılacak. Ama ihtimal yani şansa bırakmamak adına ben böyle belirli bölümleri biraz daha yoğun boyuyorum ki oraların daha çok açılmasını istiyorum çünkü. Ee, Şevvalcim sen ne yapıyorsun? Ben de şu an sizin Yaptığınız şekilde bu taraftan devam ediyorum. Şevvalin kelime anlamı ne? Geçen haftaki konuğumuzun ismi de Şevvaldi. Ben bütün şevvallerin evini yeniliyorum. Evet. <gülüyor> Türkiye'de başka şevval varsa onlar da yazabilir. Şevvalin anlamı Ramazan'dan sonra gelen ay olarak geçiyor diye biliyorum. Evet, başka bir anlam. Yani benim annem evet Kur'an'da geçtiği için de biraz koymuş adama ama asıl sebebi Şevval çok sevdiği için. Hmm. Ama sesim ne yazık ki kötü. <gülüyor> Şevval gibi değil <gülüyor> Evet. Şevval bayağı sevdiği için annem koymuş ona ismimi Şevval. Peki Şevval'cim sen e, nerede okuyorsun? Ben şu anda Beykent Üniversitesi'nde okuyorum. Son senem bu yıl mezun olacağım. İngilizce mütercüm, tercümanlık okuyorum. Peki bu bölümü tercih etmek isteyenlere tavsiye eder misin bölümü? Eğer dile yetenekleri varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü çok eğlenceli bir bölüm, evet biraz zor. Dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir bölüm değil. Ama eğer gerçekten yeni bir dil öğrenmeyi, yeni bir kültür tanımayı istiyorlarsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Sen zaten seviyordun yabancı evet, dil evet. değil mi? Ben lisedeyken de zaten dil okuyordun. Evet sevdiğim bir evet. şey yabancı ile karşı yatkınlığım var. Bir de burada yatkınlık da çok önemli. Evet. Benim mesela yabancı ile karşı hiç yatkınlığım yok. Benim eşimin yabancı ile karşı evet. yatkınlığı var. Bu da genetik oluyor. Hani öğrenme stilleriyle bağlantılı. Herkesin bir... İşte beynimizde belirli bölümler var. Bunu uzmanlar tabii ki daha iyi biliyor. De Karasoy'dan öğrenmişiz. <gülüyor> <gülüyor> bazılarının işte daha sayısal zekası, bazılarının daha sözel zekası, bazılarında dil yatkınlığı var. Ama bütün gruplara da içinde barındırıyor aslında bizim zeka yapımız. Benim mesela görsel zekam biraz daha yüksek olduğu için. Bu mobilya, dekorasyon gibi şeylere de benim mesela genetik bir yatkınlığı var. Hı hı. Mesela bir ev gördüğümde ya da bir mobilya gördüğümde diyorum Abi, bu buraya olmamış ya da şu rengi kullansa daha iyi olurdu gibi. Biraz daha içsel geliyor. Aslında yabancı dilde böyle bir şey değil mi? Evet. İngilizceyi evet. öğrenen hangi dilleri daha kolay öğrenebiliyor? Ee, şu şekilde aynı dilerle olan birçok dil öğrenebilir. İspanyolca, Fransızca, Almanca. Ama ne kadar almanca hain dilerlesi olsa bile zor bir dil. Hı hı. Fakat öğrenilebilir yani. Bir dil öğrendikten sonra diğer dilleri öğrenmek tabii ki daha kolay oluyor. Bence yine burada bir genetik yatkınlık söz konusu. Yani yabancıya karşı yatkınlığın olduğu için sen onları daha kolay öğrenebiliyorsun. Tabii ki. Kiminin ezberi daha iyi oluyor, kiminin görsel veya işitsel zekası daha ön planda oluyor. Bu şekilde. Evet, şimdi belirli bölümleri biraz kahverengi yaptık. Biraz sonra yeşilgi yapacağız, ama biraz ben kurumasını bekliyorum. E şimdi hafif bazı bölümleri waxlayacağım azıcık. Waxlamamın sebebi altta başka yine dokular olursun. Çünkü bu şeyde mobilya evin böyle star parçası olacak. Böyle evdeki bütün mobilyalarınızı star parça yapmayın. Bir objeye odaklanın, isterseniz konsolunuz, isterseniz masanız işte ya da sandalyeniz ya da masanın iki başındaki sandalye star parça olsun ya da halınız bir star parça olsun. Ama evdekiler hepsi böyle çok eskitme, hepsi çok renkli, işte hepsi kırmızı ya da hepsi mavi ya da hepsi sarı olunca inanılmaz göz yoruyor. Bunlara da dikkat edelim. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Müzik Böyle siz oturuyorsunuz, çanınızı, kahvenizi içiyorsunuz rahat rahat. Tabi oradan izlemesi kolay ama yorucu bir iş. Ama bu arada hem yorucu hem de çok zevkli bir iş. Amacımız böyle alttan oksitlenmiş görüntü oluşturmak ya, belirli bölümlere biraz mavi, biraz yeşil girdim. Ee, dedim ya size hani bu tam böyle yüzde bir kuralı yok. Biraz oksitlendiği zaman bir malzeme hafif böyle yeşerir, pas görüntüsü olur. Bazı yerlerde böyle bir mavilik olur. İşte amaç o alttaki görüntüleri ortaya çıkartmak. Biraz mavi sürün, biraz yeşil sürün. Böyle pıt pıt yaparak uygulayın. Ben şu uygulamayı çok seviyorum pıt pıt yaparak. Bakın mesela fırçamda, fırçam çok eski. Bu arada fırçalarınız böyle eskimiş, ölmüş, atmıyorsunuz. Fırçayı da atmıyoruz, hiçbir şey atmıyoruz. Fırçayı bile atmıyoruz. Çünkü bu ucu sert kılı fırçalar eskitme yapmak için çok çok güzel. Bakın böyle pıt pıtlıyorum uygulamalarda. Altta ne kadar farklı tonlar olursa o eskitmeler o kadar muhteşem oluyor. Bu altta istediğiniz renkleri girmekte özgürsünüz. Pas ve küf efektinde özellikle kahve tonları, oksit tonları ve yeşil tonları bol miktarda kullanılıyor. Siz de ona göre renklerinizi seçin. Biraz mavileştirin, biraz yeşertin. Sonra çok mavi, çok yeşil olursa biraz daha kahverengi geçin. Bunları böyle ara ara kullanırsanız güzel olacaktır. Maskeleme jeli denilen bir malzeme var. İsmi böyle maskeleme jeli. İsmi gibi o bölgeyi maskeliyor. Yani bu kuruduğunda tamamen şeffaflaşıyor, silikon bir görüntü alıyor. Bunu sürdüğünüz bölümlere boya sürseniz bile alttaki boyayı koruyorsunuz. Nerelerin açılmasını istiyorsanız o bölümlere bu maskeleme jelini uygulayın. Ama maskeleme jelini uygularken gelişi güzel yapın. Yani böyle boya yapar gibi değil. Yine nasıl eskitmeyi o pıt pıt yaparak uyguladıysak, bunu da yine aynı şekilde böyle pıt pıt yaparak uygulayın ki, alttaki açılmaları doğal olsun. Mesela bazı bölümler açılsın, nereleri eskimiş. Nereler alttan görünüyor? Dikkat ederseniz böyle yamuk yumuk sürüyorum. Zaten işim küf noktası da o, böyle yamuk yumuk sürmek. İşte böyle açılmış bir yer, buradan mesela yol yapmış, açılmış gibi düşündüm, hayal ettim. Bu nerelere açılır? Ayak kısımları açılır, kenar köşe kısımları açılır. Buralara böyle bol miktarda sürüyorum. Şöyle buralar girmiş, hatta bazı yerler içe girmiş, darbe almış gibi. Onun için o bölümlere biraz daha yoğun maske jeli sürebilirsiniz. Nereye çok sürerseniz oraları daha çok açılacak. Eskitmelerimizi yaptık. Tamamen kurudu. Şimdi krimson kırmızısına boyayacağız. Krimson kırmızısı çok canlı bir renk. Hemen döküyorum kırmızı tonumu. Kullanacağımız kadar kabı boyayı boşaltıyoruz. Biraz içerisine su karıştırabilirsiniz. Ama ben bu uygulamada çok karıştırmayacağım. Çünkü biraz daha yoğun kıvamlı bir boya olmasını istiyorum. Çünkü amacım eskitme bitirin yapmak. Daha böyle yoğun yoğun, daha böyle kaba kaba süreceğim boyayı ki o böyle biraz kalın olsun. Mobilyam ham olduğu için katlarısı bekleme süresine uymuyorum. Aynı, aynı gün içerisinde boyayabilirim. Eğer mobilyalarınız MDF kaplama yani kaplama bir mobilya ise mutlaka katlar arası bekleme süresine uyun. Yani her gün birer kat boyamanız gerekiyor. Aynı gün içerisinde boya yapmayın. 24 saat arayla boya yapmanız gerekiyor. Rulodaki boya bitene kadar boyuyoruz. Ruloda boya bittiyse tekrar alıyoruz. Tekrar yüklüyoruz. Yani sürekli ruloya boya almayın. Rulodaki boya bitmeden bu bir de hep aynı anda boyamayın. Mesela sürekli böyle böyle yapmayın. Dikkat edin. Kısa hareketler yapmıyorum. Daha uzun uzun. Fırçayla boyarken de, ruloyla da boyarken de kolunuzun gidebileceği kadar uzunlukta yapın ve ruloyu bastırmayın. Rulonun kendi ağırlığınca hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü bazen böyle şey e, takipçilerim bana fotoğraf atıyorlar böyle izli ben hemen diyorum ki eşiniz mi boyadı? <gülüyor> Diyorlar ki nereden bildiniz? E çünkü böyle bastırmış çünkü erkekler böyle... Yapıyorlar ya kas gücü. <gülüyor> kas gücüne gerek yok. Böyle sakin sakin böyle relax. Böyle rahat, rahat rahat rahat rahat Boyayın rulodaki boya bitince Tarama işlemi yapacağız. Tarama işlemi ne demek? Ruloyu hep aynı yönde çekmek demek. Şimdi burayı boyadık. Şimdi tarıyoruz boyamızı. Bu tarama işlemini mutlaka yapın. Bu boyanın düzeyde homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Evet, şimdi diğer bölümleri boyamaya devam ediyoruz. Şimdi geldik <gülüyor> en keyifli bölüme evet. Şevacım. Bu hani maskeleme jeli sürmüştük ya. O maskeleme jeli sürdüğümüz bölümleri bir e, tornavida yardımıyla ya da bizim para yardımıyla bakın böyle hafifçe alıyoruz. Maskeleme jelinin özelliği alttaki sürdüğümüz boyayı koruyor. Ve onun kolaycacık ayrılmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda alttaki e, boyayı da hasar ve zarar görmesini engelliyor. Eğer ben maskeli ve jeli sürmeseydim, bu kahverenginin üzerine direkt kırmızı rengi sürmüş olsaydım, o zaman e, alttaki o demir rengini ortaya çıkartamaz. Sadece ahşap bölüm görülürdü. Şimdi bu bölümü aldım, bakın çekiyorum. O jel dediğim bölüm bunu gösteriyor. O altta sürdüğüm birçok tonlama yaptım, bütün dokular kolaylıkla ayrılıyor. Şöyle buradaki fazlalıkları da Şenvalcım zımparayı alayım mı ben? Hı hı. Bu fazlalıkları da fazla olan bölümü de elde de sökebilirsiniz. Bakın elde de geliyor. Şöyle şu da, fazla olan bölümü de zımparayı alıyoruz. Zımparayı alıyoruz. Şöyle. yapmelerini yaptık. Hafif dokunmuşlarla da biraz hafif altın rengi sürdük. Şimdi kulpları takıyoruz, bir kısmını taktık. Bir tane kulbumuz kaldı son. Onu hemen bir dalıyoruz objemizi. Tercan'cim ne düşünüyorsun mobilya hakkında? Mükemmel oldu. Çok teşekkür ederiz Tercan abla. Annem çok sevinecek. Böyle bir demir görüntüsü var evet. değil mi? Sanki aslında bu bir ahşap değil, böyle yıllarda eskimiş, biraz da küflermiş, birazcık da belirli bölümlerde paslanmış bir demir efekti görüntüsü var. Zaten amacımız oydu. E, amacımıza ulaştık. Ne kadar kolay ve basit tekniklerle bunu yapabileceğinizi elimden geldiği kadar öğretiyorum size. Sizler de evinize konuk olmamı istiyorsanız Dekotrend Instagram hesabımdan, DM'den ve TGRT Haber DM'den iletişime geçebilirsiniz. Evinizin fotoğraflarını gönderdiğinizde eğer uygun şartlara sahipseniz sizin evinizde konuk olabiliriz. Sizlerin de evindeki mobilyalarınızı yine hayalinizdeki gibi yenileyebiliriz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. ilginler günler diliyorum.